Evet, e, soru ilginç. Ben de mizofonia denilen ağız çapırdatma konusunda ciddi rahatsızlık var. Gitmediğim yer kalmadı. Ne yapacağım ben? Vallahi ben de cevap vereyim. Ben de ne yapacağım? E, Mizofoni mesela bizim evde bir kuş var. E, o kuş e, oğlumun kuşu. E, e, hanım da. Onu çok seviyor. Yani ben de seviyorum. Doğrusu Allah var ya kuş da beni seviyor. Yani <gülüyor> eskisi kadar değil ama. Geliyordu başta işte yeni tanıştığımız zamanlarda. Geliyor işte üstüme konuyor, başıma konuyor falan. Fakat fark etti ki ben bu işten pek hoşlanmıyorum. Bir süre sonra yavaş yavaş uzaklaştı eskisi kadar. Bana yaklaşmıyor. Çünkü... Mesela akşam eve gittiğimde yemek yerken filan hani oğluma rica ediyorum veya eşime rica ederim Hasta olduğum için hemen kalkıp her şeyi kendim halledemiyorum. Ya şu kuşu lütfen yan odaya götürür müsünüz diyorum. Onlar işin kolayına kaçıp balkona koysak olmaz mı filan gibi cevaplar veriyorlar veya koridora çıkarıyorlar. O zaman ses gelmeye devam ediyor. Müzofoni böyle ilk akla geldiğinde ilk kavram konuşulduğunda ağız çapırdatmaya karşı gibi. ...anlaşılıyor ama onunla sınırlı değil. Yani çok sayıda ses... ...mizofoninin konusu olabiliyor. İşte tabak sesleri... ...çay kaşıklarının sesleri... ...normal yemek kaşığının sesi... ...ciklet çiğnerken çıkardığımız ses... ...araçların sesleri olabilir... ...vesaire. Tarak... ...tarakla saçı tararken çıkan ses. Mesela benim saçlarım çok sert. Lise yıllarında... ...şey üniversite yıllarında... ...bakın çok sert olduğu için... Şöyle fırçalar kullanıyor. Bunlar tablacılarda satılırdı eskiden. Yine bulursam alıyorum. Bu böyle eskisi kadar saçım yok. Dökülüyor bakın. Buralarda görüyorsunuz. Ee, özellikle fakülte yıllarında bir arkadaşımız vardı. Şimdi o da e, ortopedi doçenti oldu. bir Üniversitede çalışıyor. Onunla aynı evde kalıyorduk ve ben kalkıp saçımı tararken hard hard hard e, ses çıkıyordu. Ve o şey yapıyordu, uyanıyordu işte kötü biçimde. Ya Haluk Koca yeter ya, ne bu ya, ne, nedir saçın ne biçim ses çıkarıyor falan diye. Bu sefer ıslatıp tarıyordum, o zaman da Atatürk gibi oldum falan diyordu. <gülüyor> Her halükarda saçımın çıkardığı ses veya şekli ıslanınca dikkatini çekiyordu. Yani titiz bir arkadaşımız. Şu anlaşılıyor, misofoni. ...kaygılı insanlarda daha sık gözüküyor. Ben de bir düzeyde kaygılı ve titiz bir insanım. Yani bir şeyin mükemmel, doğru, dürüst işlemesi benim için önemli. Bazen arabayla ilgili bir arızayı tarif etmek üzere e, servise gittiğimde diyorum ki... ...mesela şöyle bir ses geliyor araçtan, sesi tarif ediyorum. Usta anlamsız anlamsız yüzüme bakıyor. Tekrar tarif etmeye çalışıyorum falan. Yani seslere duyarlı bir tarafım var demek ki... Ee, sonra e, ustanın yeterince ilgilenmediğini hissedince diyorum ki ya hani bu doktorlar, titiz adamlar yani hepimizde öyle biraz bir şey var. Ee, kardeşim diyorum ya her işi biz mi yapacağız yani bu arabanın da altına yürüt biz mi bakalım şimdi hassasiyetle. Lütfen şu sesi tespit edin ve kesin neyse önemli bir şey olmasın falan. Biraz fazla tedirgin oluyoruz. Şimdi beyin normalde dokuz ayrı sesi birbirinden ayrıştırabilir. Yani bu önemli bir şey. Ee, kulak çınlaması da bence bu konularla alakalı bir biçimde. Yine tıbbın çözemediği sorunlardan birisi sayılır. Ee, biz TMU yapıyoruz. Bir kısım hasta buna kısmen yanıt veriyor ama transkraniyel manyetik uyarımla müdahale ediyoruz e, kulak çınlamasına. Ama e, transkraniyel manyetik e, uyarımın endikasyon aldığı alanlardan birisi değil maalesef onu çözecek kadar güçlü değil ama bir miktar faydası olabiliyor. Böyle sorunlar var. Kulak çınlaması, baş dönmesi, işte seslere karşı aşırı duyarlılık falan. Bunları dikkatle izleyince hastalarımızın özellikle kaygı bozukluğu olanlarında bu türden belirtilerin yani tıbben çok açıklanamayan belirtiler deniyor buna bunlara. Bunların önemli bir kısmının arkasında psikiyatrik bir neden olduğu anlaşılıyor. Ben kendiminki dahil ...beninkinin de bir miktar kaygı ve titizlenme ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Ee, psikiyatrik nedenlerle ilişkili bozukluklar olduğu kanaatindeyim. Önemli oranda. Çünkü aslında beynin e, bazı uyaranları süzmek ve ayıklamak esas faaliyetlerinden birisi. Bildiğimiz kadarıyla dokuz sesi aynı anda diskribini eder. Ayırt edebilir ve baskılayabilir. Tıpkı Equalizer gibi çalışır. Bazı sesleri şimdi mesela bu ses kaydı sırasında perşembe akşamı alınıyor bu ses kaydı dışarıda camide Sela okunuyor. Yani mikrofon yakamda olduğu için ihtimal ki bu sesi tam duymuyor olabilirsiniz. E, fakat ben mesela duyuyorum hani bir taraftan da rahatsız oluyorum. E, yani selâ'nın kendisinden değil de kayıt yaptığımız için bu sırada ses gelmesi acaba izleyicileri rahatsız eder mi diye oysa niye etsin hayatın doğal akışına uygun bir ses ee, ama ben sizinle irtibatımı sürdürüyorum mesela dışarıdan araç sesleri geliyor kulağım çınlıyor o da bir ses sela sesi geliyor o da bir ses kendim konuşuyorum o da bir ses dört e, sandalyeyi böyle kıpratınca takır tukur sesler yapıyor o da bir ses beş e, şimdilik beş ses evet eğer bunlar dokuz taneyi aşarsa beyin bunları ayırt edemez hale düşebilir. Ve tüm bunlar arasında ben sizinle konuşuyorum, size anlatıyorum. Bunu başarıyor. İşte bu sayıca çok artarsa, ayrıca stres artarsa beyin bu sesleri ayırt etmekte güçlük çeker. Onları ayarlamak da, equalizer gibi yani baskılamak ve artırmak da zorluk çekebilir. İhtimal ki ben eve gittiğimde gergin ve sinirliysem veya o gün yorulmuşsam e, kuşun sesine daha çok gıcık oluyorum. E, evdekiler de o gerilimi muhtemelen daha çabuk fark ediyorlar. Şimdi e, bu hastamız için mizofonu ile baş etmede yapılabilecek birkaç şey var. E, bir tanesi gerçekten arkasında veya eşlik eden bir kaygı bozukluğu var mı? Varsa onu tedavi etmek katkı sağlayabilir tümüyle ortadan kaldırmasa bile katkı sağlayabilir. Diğer bir konu e, metakognitif tedaviler denilen dikkati çeldirmeye yönelik tedaviler var. Yani mesela işte diyelim bu seslerin e, zayıf olanına odak, odaklanıp onu öne çıkarma, e, güçlü olanı baskılama yine beynin yapabildiği faaliyetlerden olduğunu söylemiştim. Veya bir takım hayali teknikler, işte deniz kenarında su sesini hayal etmek, o sesin büyüdüğünü hayal etmek, bunlar diğer sesleri baskılayabilir. Bizim sık yaptığımız şey, mizofoni için değil ama başka böyle takıntılı bozukluklar için, obsesif takıntılar için sık yaptığımız tedavilerden birisi de, mesela bulunduğumuz ortamdaki sesleri, dökümünü yapmak hastayla birlikte, ve orada en zayıf sesi öne çıkaracak şekilde müdahale etmek ve yönlendirmek. Mesela şu anda benim odada klima var. Ama klima çalışmıyor tabii. Burası eğer ne kadar Adana'da olsa şu anda 29.9 derece gösteriyor oda. Düşünün yani kış günü bir 10 gün sonra kışa girmiş olacağız. Adana'dayız ve oda sıcaklığı 29.9. Daha ne isterim? Biraz anemik olduğum için hafif sıcak olsun istiyorum. Klima çalışmıyor mesela. Klimayı çalıştırsak muhtemelen... ...Merve çalıştırıyordur odasında, o sıcağı çok sevmiyor. Mesela klimanın sesi hafif düzeyde çalışan metakognitif tedaviler için uygun bir e, uyaran olabilir. Yani mesela bir taraftan sela sesi geliyor, bir taraftan dışarıdan araba sesleri geliyor... ...bir taraftan şu takır diyor, böyle bir hasta ne yapsın? Diyelim ki hangi ses rahatsız ediyor onu? Sela veya dışarıdan gelen araba sesi rahatsız ediyor olsun ne yapmasını isteyebiliriz? Mesela klima sesine odaklanmasını isteyebiliriz. Beyin bir süre sonra o sese odaklandığında diğer sesler sönümleniyor. Bu fizyolojik bir mekanizma ve klimanın sesi öne çıkıyor. O zaman diğerleri onu çok rahatsız ediyorsa klima sesiyle onları bastırmayı teknik olarak uygulayabilir. Veya seslerle uğraşmak yerine zihnini başka konulara çeldirebilir. Yani duvardaki saatin iç üstünde kaç tane renk var? Mesela bunlara odaklanabilir. Bu tür teknikler e, bizim e, dikkatimizin gereksiz yere odaklandığı sesten veya uyarandan uzaklaştırabilir. Benim önerilerim bunlar. Mizofoni ile çok uğraşmıyoruz. Çok sayıda hasta başvurmuyor. Ama ben bugüne kadar hiç görmediysem 10-15 civarında hasta görmüş müdür? Ve hiçbir mizofoni hastası da Sadece mizofoni için bana gelmiyor. Yani başka rahatsızlıklar oluyor. Bu arada mizofoni de tanımlıyor. Ben çoğu zaman obsesif kompulsif bozuklukla vesaire uğraşmak durumunda kalıyorum. Ee, rastladığım mizofoniler genellikle diğer psikiyatri hastalıkların eşlik ettiği hastalar. Mizofoni hakkında şimdilik söyleyeceklerim bunlar.